Merak edilmiş Maraş'a bakıyorsunuz. <Gülüyor> Ay, şu çok güzel bir iş Mert. Nasıl gezeceğiz onu? Aa fotoğraf çekmek yasak diyorum. Açıldı ki artık burası öyle değil. Vay be Mert. artık kazık gibi olmuş. Bir zamanların Las Vegas'ı. Şey şey artık canlanmış. Can gibi olmuş artık. Canlı gibi Yazık bu taraf kullanılıyor. Bu tarafta yasaklı bölgeydi. Sokaklarını ilerliyorsunuz. Evet işte o kale işte orası. neredeyse evet, işte, çok sağlam Gözde hallows'a başkentlik yapmış çok kırmaktı orda işte Üçüne sayısız güzel kapılar varmış Güzel kuleler varmış Burası barış harekatından sonra 74 yılında kapatıldı. Tabii yaklaşık 50 yıl olmuş. 50 yıl sonra açıldı. Biz de merak ediyoruz. İçine gireceğiz en son. Aa evet. Ya işte bakılmayınca. Şimdi yılda... Evet Eda. Eda girmiş bulunmakta. Kapalı bir müze. 15 liraymış. İstiyor musun bisiklet? Daha azdır Eda. Yok canım ben tek başıma ne yapayım bisiklete. Hayır uzun da o yüzden dedim. Çekeyim mi? Ne <gülüyor> <gülüyor> edebiliriz aslında? Ne? Ha? Olabilir. Çekemezsek yürümesi mi daha iyi? Evet enteresan yani. Normal bir mahallenin 50 sene şey yapılmış hali değil mi Eda? 50 sene ellenmemiş hali yani normal bir mahallenin. Aynen. Ne hale gelir ağaçlar? Dünyaların da kendini sana ihaleciyle asla sabun edilmiyorum. Ve ben gençliğinden de bekledim. Ben Evet yani çok şey gözüküyor. Çok şirinmiş. Vay. Şey otel gibiymiş. Ne? Golden. Aa evet. Hmm. Mariana. Mariana. Hı? Burada hep Hollywood tarlar kalırmış arkadaşlar. Malum morla falan tatile gelmiş. O kadar ha. Bir ağlı bir bölge. Bu evet, bildi Ama baksana zaten çok güzelmiş. Ah seninizin Las Vegas'ı. <gülüyor> <gülüyor> bu da inşaat halinde kalmış bak. Evet. Yeni gibi kalmış o bize. Aynen. Tuğlaları yanmış artık güneşten. Cam, gibi Evet. Tarsin veri elisi. Sen de Saint George otelde kalalım mı bugün. Evet. Ben artık oradayım. Beş yıldızlı otelimiz var. Tamam. Bitti iş. Hayır. beni Şöyle. Şu ev çok güzelmiş şundaki iki tane küçük var ya şu bahçeli bak şunlar nefismiş. <gülüyor> bak Deniz'i nasıl görüyor bak arkası görüyor musun? <gülüyor> Bir şey dur, dur. Evet, de, ama restorandaki zevkle var. ya. O da sırf. Vallahi yasak Evet orası da otelleri görebileceğiniz No, I didn't know for people. I've going to come back here. Bak bak otel. Ah evet. Ne yazıyor? Durumların evet. zenginliğine bakıyorum. Bayağı değil mi? Köşelermiş. Çok güzel bir yer şey var ya. Caddeler geniş geniş, büyük büyük bir de yani. Güzel güzelmiş yani böyle. Katra bazars. Deep labor <gülüyor> work. Saatli spotlar. Ben hatırlıyorum, burayı şey yaptıklarında, hani ziyaret et açtığından durumları melihat etmişti. Ziyareten hem açılıp falan. Aynen. Açmış işte. Ne Böyle dursan olacak. Bir şey yapmıyoruz ki aylık. Geziyoruz. Yani. Zaten ne yapabilirsin? Daha bir şey kalmamışsın. Ne yapacağım? Kuru beton kalmış. Herkesin dileği aynı yani. Herkes savaşı da anlatacak. İki taraf da sevmiyor. Bir <gülüyor> registration falan. License for hmm. binemle bir şeyler yazıyor. Tam da var. <gülüyor> Disko. Eda'nın diskosu, diskosu var. O disk var Eda'nın. Eda disko, disko, disko, disko. Bir daha orada yani Bak burada da banka varmış. Evet, evet. Charter Bank. <gülüyor> evet, şurada şey. Ne o? Semaforlar mı? Ha, ışıklar çok komik bir şey eski. Çekeyim mi? Boğazları da bu hale gelmiş. Çatısı mı ne? Bir şeyleri yıkılmış bunun bak. Evet, çatıdan bir kat daha varmış. Burası yıkılmış. Öne gelmiş şöyle. Her an bunlar da gidebilir tabi. Deprem meprem oldukça ufak tefek. Bunları... Evet şimdi polis eşliğinde hep beraber çıkıyoruz. Maraş'ı gene Doğal e Sessizliğine terk ediyoruz. <gülüyor> saat 5'e kadar çıkmak gerekiyor. Bak, inşaatın kalmış. E onu dedim ya işte sana demin. Aynen. Ata Köy'deki orada Şu an bisikletler burada 2 saat 15 liradan Kira alıyorlar. Artık yolculuğumuz bitiyor.